Ki Kör Adam Bize Acı Dedi Oradan Geçerken Şah İsa Mesih İsa Onlara Merhamet Eyledi Gözler açabilen İsa Mesih İsa onlara merhamet eyledi Kör gözler açabilen İsa Mesih Açabildiğime siz hakikaten inanıyor musunuz? Evet efendimiz inanıyoruz Kör gözler açabilen İsa Mesih Evet efendimiz inanıyoruz Kör gözler açabilen İsa Mesih Gözlerine dokunmak istedi. İmanınıza göre olsun dedi. Onların gözleri açılı verdi. Kör gözler açar. İsa Mesih, onların gözleri açılı verdi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. Kervan'ım İsa uyardı onları Yaptığımı söylemeyin kimseye Ama yaydılar her yere haberi Kör gözler açabilen İsa Mesih Ama yaydılar her yere haberi Kör gözler açabilen İsa Mesih